Allahümme salli ve sellem ve bariqa la seyyidina Muhammedin ve ala alihi ala reyni amillahi ve iftani Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hakk'ın izin ayetiyle Hz. Adem Efendimizin toprağa getirildi, serildi bir taşın üzerinde şimdi Allah Allah'ın emri ilahisi hasıl olacak toprak karılmaya başlanacak yani karıştırılacak, öyleyse su gerekecek, suyla buluşacak Hz. Adem Efendimizin toprağı. O su nereden geldi ve nasıl hasıl oldu onu anlayacağız. Ama aynı zamanda bu dersimizde insan varlığının zikrullah üzeri olduğunu da delillendirmiş olacağız. İnsanın Allah'ın sesini nidasını duyduğunda, bir ezan-ı duyduğunda, hele ki onda iman hassettlerine yakın cüzler söz konusu olup bir başka dine mensup ya da herhangi bir dinden habersiz ise, onun duygularının bir anda kabarıyor olması, bizim duyduğumuz herhangi bir nidadan vücudumuzun tepki verebilir olması, başlangıçta ve yaratılış aşamasında, Zikrullah üzerine yaratıldığımızın bir delili olarak bu dersi de beyan etmiş oluruz inşallah. Efendim su en başta biliyorsunuz ki yaratılışta nasıl yaratıldığını beyan etmiştik. Sema'nın oluşumundaki ilk su zerresi Allah'ın emri ilahisiyle İsrafil aleyhisselama bağlı olan bir melaike tarafından bir kapta saklanmıştı. Bu suyun bir nemli hali gibi düşünebilirsiniz. Yani buhar hali ama öyle bir hal ki harekete geçebiliyor. Ve bu hareketini Allah'ın emriyle bir manyetik rezonansla gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bir yerden bir yere hareket ettirebiliyoruz suyu. Nasıl olur demeyin. Kur'an-ı Kerim'de, diğer bütün peygamberlerde bir şeyin diğerden götürülmesi, demirin akıtılması gibi unsurların varlığı şimdi bu mekanda tayin edilmiş maddenin hükmünce Allah'ın emrince hasıl oluyor. Cenab-ı emrettiği her şey onun emriyle oluyor. Nasıl isterse öyle oluyor. Ama bütün istekleri maddi bir delille örtülüyor ki hakiki iman sahipleri bundan şüphe duymuyor. Bir diğer taraftan iman ehli olmayanlara da bir delil hükmünde beyan edilmiş oluyor ve her birinin içinde ayrı bir ilimci daha oluyor. Efendim dolayısıyla su bu kabın açılmasıyla beraber bir kübe benzeyen bir yapıdan çıkmasıyla hareket başladı. Bu hareket ilk başta kanın nüvesi hükmündeydi yani canlılara diğer canlılara Hükmü mahiyetin beyan olabilmesi, insanın diğer varlıklardan daha üstün bir canlı olabilmesi için bu suyun belli bir özelliğe sahip olması gerekiyordu. İnsanın kendi kanında dolaşacak bir hükmün taşıyıcı olabilmesi için. Çünkü birkaç ders sonra nefayı ilahi bahsine geldiğimizde bunu kaldırabilir bir vücuda ihtiyacımız var. Öyleyse vücudumuzun yapısal özellikleri de ona göre tanzim edilmiş olmalı. Dolayısıyla suyun bu kapta saklanabilir olması buradan hasıl olacak kan ve bütün doku yapılarımızın nefai ilahiyeye hazır ve nazır olabilmesi için Allah'a emre ilahisi ile ikram olundu. Ama şimdi suyun bunu taşıyabilmesi için önce Nuru u Muhammedi'den haberdar olup ondan da üzerine bir şeyler alması lazım. Su harekete geçtikten sonra Kendisine en yakın olan ve çekim gücü en yüksek cihette olan Nur-u Muhammedi'nin etrafında dönmeye başladı. Ve tam 7 kez döndü su Nur-u etrafında. Nur-u Muhammedi'nin kendisiyle olan ilişkisi ancak bu kadar imkan tındı ve her bir dönüşü aslında bir devre ait şükrünü beyan etmek üzerineydi. Bizler de bugün Kabe-i Muazzama'nın etrafında yedi defa döndükten sonra tavafımızı tamamlayabilir olmamızın sebeplerinden biri de işte budur. Suyun Nur-u Muhammedi'nin etrafında dönmesi ve ona şükrünü beyandır. Tavaf ederken bunları da hatırınıza getirmeyi unutmayınız. Su birinci devrinde yaratıldığına şükretti, ikinci devrinde Allahü Zülcelal'in takdirine şükretli çünkü şimdi nefayı ilaheye hasıl olacak nuru Muhammedi'den gelen insan ırkının kanı olacak, yapısı olacak, onun bütün damarları ve ihtiyacı olan vücudunun ekseriyetini kapsayacak insan vücudunun 3'te 2'si civarının su olması unutulmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkacak. 3. devrinde Cenab-ı Hakk'ın taksimatına şükredecek. Çünkü Allah'u Zülcelal onu nur-u Muhammediye nasip eyledi. Taksimatı 7 defa unsuru eyledi ve insana bir imkan ile nefay-ı ilahiyeyi takdir eyledi. Takdir taksim ile taksimi Muhammedi ile hasıl oldu. Dördüncü dönüşü mekanıdır insanın artık bu mekanda olabilirliğine şükretti. Beşincisinde zamanın varlığına şükretti. Altıncısında her ne kadar hayatımızda zorluklara vesile olsa da hayatın hem manası hem gerekçesi hem de nihayeti için verilecek mücadelede illetin varlığına şükretti. Nasıl olur demeyin. Bugün nefes bir illettir ancak o illete karşı verilecek her mücadelede atılan her bir adımda Rabbimizin verdiği izin ve inayetle ona musstat etmek mümkündür. Yedincisi de ruha şükrette su. Çünkü Allahu Zülcelal nefai ilahiyi ruhla beraber takdim etti. Eğer sadece nefai ilahi hasıl olsa, ruh onda olmasa insanın kabiliyetleri bu denli olmayacak. Derin bir konu. Devam edelim. Allah'ın takdir ettiği su yedi defa döndükten sonra Nuru Muhammedi etrafındaki dönüşün fonksiyonunu bitirmiş oldu. Ve oradan toprağın üzerine bir nem olarak ulaştı ki böyle şarıl şarıl akan bir su gibi düşünmeyin. Toprağın etrafında gelen o buharın tabiri caizse bir anda soğuk bir Toprakla karşılaşıp onunla nem ilişkisi kurduğunu düşünün ama tabii ki gittikçe artıyor. Efendim bu esnada da dört büyük belayke toprağın civarındalar. Her birisi bir cihette Rabbimizi zikrediyorlar ve onların her bir zikri devam ederken topraktaki su miktarı da gittikçe artmaya başlıyor. Bir diğer taraftan yaptıkları zikir hem bizim hayatımıza hem de bedenimize bir imkanın vesilesi oluyor. Tıpkı sondaki vesileler gibi onlar işin başında da vesile oluyor. Azrail aleyhisselam zannetmeyin ki sadece ölüme vesile oluyor. Birkaç ders önce ifade etmiştik. Aynı zamanda varlık unsurunda da çok şeye vesile oluyor. Efendim meselesi çok uzun ama özetle sihir nebi yolculuğunda beyan ediyoruz. Hep dediğimiz gibi hepsi ayrı bir kitap konusu. Cebrail aleyhisselam zikrine başladı. Allahu Zülcelal'in emriyle. ''Sübhanallah ve teala, subhanallahil azim'' dedi. Bu sözü Allahu u Zülcelal tarafından namaza inkişaf ettirildi. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Cebrail aleyhisselam namazı tarif etmeye başladığında o rükuda ve secdede henüz Cebrail aleyhisselam kendisine söylemekle hemen aynı anda bu kelimeleri söylüyordu çünkü bekleste sonra geleceğiz. Allah Resulü bunlardan çok önce yaratılmıştı. Kendisinde bu bilgi madden hasıl olmuştu. Cebrail Aleyhisselam şöyle buyurdu Allah azze ve celle. Ya Rabbi senin yaratışının sınırı yoktur. Bu sınırsızlık Subhanallah ve Teala Subhanallah Azim zikriyle insan olduğuna ee, baş tarafında, Cebrail bu arada insanın baş tarafında bu zikri beyan ediyor, peygamberleri sevebilmek ve iman akidesine bağlılık konusunda şüphesizlik imkanının olmasına da vesile olmuş oldu. Bu zikir insanda bu şüpheleri de gidermeye vesiledir bir diğer taraftan beyan etmiş olalım kısaca. Cebrail Aleyhisselam bu zikrini beyan ettikten sonra uzun bir müddet sonra Allahu Zülcelal'in emriyle birazdan derste işleyeceğim üzere Sidretü'l Muntaha'ya gönderiliyor şimdi. Bu arada mı Aleyhisselam'ın duası hasıl oluyor. Onun zikri geliyor gündeme. İnsan olduğunda Hazreti Adem Efendimizin toprağa nemlenirken o da ayak tarafında Ya Kuddu Ya Selam ismi şeriflerinin ziklindeler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberlerin dilinde dolaşan o muhteşem zikirle Ya Rabbi hakkının tayini ne üzerinedir buyurmuşlardı. Ya Rabbi sen bütün tayini onda nein üzerine yapacaksın. Allahu Zülcelal de ona kalbi gösterdi ve o kalbe hasıl oldu. Tabii bu zikir aynı zamanda insanlarda duyguların zikrin bir duygu olarak söz konusu olmasın ve feyz duygularının üstünlüğünün mümkünatını vesile eyledi. Toprak önce bir anda bu sözle beraber e, kalbinin üzerine Allah'u izleyiciler işaret edince Mikail bu sefer selamu kavlem ya Rabbil Rahim zikrini beyan ettiler ve tam da bu anda toprak önce sertleşti ve kendini salmaya doğru geçecek hale geldi. Ama tam bu dersin sonunda mesela selamu bir Rabbil -e", suya doyan toprak bir anda sertleşerek sert bir kaya gibi oldu. Elbette ki toprağa daha eklenecek olanlar var. Ve bu ekleneceklerle beraber İsrafil Aleyhisselam ve Azrail Aleyhisselam'ın sözleri de var. Ama onlar yarınki derse. Şimdilik kalın sağlıcak.